Artı b çarpı c artı d eşittir a artı bc artı bd eşitliği yanda yer alan özelliklerden hangisini gösterir? Eşitliğin sol tarafından sağ tarafına doğru geçerken parantezin başındaki b'yi c ve d ile çarpmışlar. b'yi parantezin içine dağıtmışlar. b çarpı c artı d eşittir b çarpı c artı b çarpı d. Yani bu kesinlikle dağılma özelliği. Çok güzel. 4 artı 10 artı 6 eşittir 4 artı 10 artı 6 eşitliği yanda yer alan özelliklerden hangisine gösterir? Eşitliğin sol tarafında önce 10 ve 6'yı toplamışlar. Eşitliğin sağ tarafında ise önce 4 ve 10'u toplamışlar. Daha sonra 6'yı eklemişler. Bunların ikisi birbirine eşit. Toplama işleminde önce hangi sayıları topladığınız sonucu değiştirmiyor. Biz buna toplamanın birleşme özelliği diyoruz. O zaman birleşme özelliğini işaretleyelim ve hemen bir sonraki örneğe geçelim. A artı B eşittir. B artı A eşitliği yanda yer alan özelliklerden hangisini gösteriyor? Yani toplamayı hangi sırayla yaptığım fark etmiyor. A ile B'yi toplayabilirim veya B ile A'yı toplayabilirim. Bu, değişme özelliği. Doğru cevap. Yandaki denklemlerden hangisi toplamanın birleşme özelliğini gösteriyor? Evet, hatırlayın, birleşme özelliğinde sayıları ne şekilde birleştirdiğimiz sonucu değiştirmiyordu. Önce ilk iki sayıyı toplayıp, daha sonra üçüncü sayıyı toplayabilirim, ekleyebilirim bu arkadaşlara. Veya önce ikinci ve üçüncü sayıyı toplarım, daha sonra ilk sayıyı ilave edebilirim, hiç fark etmiyor. Seçeneklerden hangisi buna uygun birlikte bulalım. Üçüncü seçenek değişme özelliğini gösteriyor. İkinci seçenek dağılma özelliğini gösteriyor. İlk seçenekte eşitliğin sol tarafında önce B ile C'yi toplamışlar. Eşitliğin sağ tarafında ise önce A ve B'yi toplamışlar. Bunların ikisi birbirine eşittir. Üç sayıdan önce hangilerini birleştirdiğimiz, hangilerini topladığımız sonucu değiştirmiyor. Bu toplamanın birleşme özelliğidir. Doğru cevap ilk seçenek. Yandaki denklemlerden hangisi toplamanın çarpma üzerine dağılma özelliğini göstermektedir? Seçeneklere bakalım. İlk seçenekte sadece hangi sayıları birleştirdiğini değiştirmiş. Üçüncü seçenek değişme özelliğini gösteriyor. İkinci seçenekte B'yi C ve D'ye dağıtıyorlar. B çarpı C artı D eşittir B çarpı C artı B çarpı D. Yani doğru seçenek bu. Hemen bir sonraki örnek. A artı B artı C eşittir A artı B artı C denklemi yanda yer alan özelliklerden hangisini göstermektedir? Burada yine sayıları farklı şekilde birleştirmişler. Toplama işleminde sayıları ne şekilde gruplandırdığımız sonucu değiştirmiyor. Bu birleşme özelliğini gösteriyor. Doğru cevap. Yanda yer alan denklemlerden hangisi toplamanın değişme özelliğini göstermektedir? Toplamanın değişme özelliği topladığımız sayıların yerinin değişmesinin sonucu etkilemediğini belirtir. Yani a artı b eşittir, b artı a seçeneği doğru cevap. Evet, sonuncu örnek. Yanında bulunan denklemlerden hangisi toplamanın değişme özelliğini gösterir? Bu az önceki soruya çok benziyor. a artı b eşittir b artı a. Doğru cevabı işaretleyelim ve bitti.